Öncelikle herkese yakışınlar biliyorum futbolan Anadolu'da ekstra futbolda Cumartesi günü bugün konumuz Baybur Spor basın sözcüsü Selahattin Ekrlekli Selatlarım hoş geldin hoş bulduk teşekkür katkılarıyla hazırlanan programımıza bu akşam e, TV8 eski Galatasaray mağdura aynı zamanda Selahattin Ekrlek damızda e, hem gece nasılab maçı Galatasaray Antalyaspor maçı daha sonra Süperlik birincilik ikincilik ve tabii ki doğal olarak Baybur Sporu konuşacağız. Ee, abi öncelikle tabii son sıcak gelişme sıcak maçtan başlayalım. Galatasaray-Antalya Spor. Stattaydın yanılmıyorsam. Evet. Ee, e, maçın bu puan kaybını Galatasaray'ın neye bağlıyorsun? Öncelikle onu soracağım. Ki puan kaybetti ve Alanya kalan yakalandı Galatasaray. Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, geçtiğimiz haftalarda Antalya Spor'un çok farklı mağlup olmuştu. E, bunun için Galatasaray karşısında çok e, dirençli çıktılar. E, puan almak için çıktılar. Ee, alanları çok iyi kapattılar Galatasaray'a, şans vermediler, 90 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiler. Galatasaray da e, Feguli'nin yokluğunu bayağı hissetti çünkü, Feguli yoktu bu maçta, bayağı hissetti Feguli'nin yokluğunu. Bir organize olamadı Galatasaray, e, Oğulcan Çağlayan fazla da top gelmedi Oğulcan'a, kanatlar fazla e, işleyemedi Galatasaray'da, ortalar e, çok kısır oldu, ya, Galatasaray bugün istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. E, tabii Fatih Terim'in de kulübede olmaması e, futbolcuları evet. e, biraz da rehavete soktu diyebilirim. Belki de Galatasaray'ın futbolcuları Antalya'yı bu kadar düştü beklemiyorlardı. E, onlar da çok iyi motivi olmuşlar. E, bu maç onlar için belki de bir e, geri dönüş maçı olacaktı. Nitekim evet, böyle oldu. Olup, aynen. Onun için e, iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Galatasaray 10 kişi kalmasın. işte biraz da cezasını çekti diyebiliriz. 10 kişi kaldıktan sonra Atakları yaptı ama hiç, bu ataklardan da sonuç alamadı. Sonuçta Galatasaray çok önemli. İki puan kaybetti kendisi evinde. Liderliğini de kaybetti. Ama lig daha uzun var. O her, her şey olabilir bu ligde. Daha çok maçlar var. Onun için Galatasaray Fatih Terim'in de kulübe tekrar dönmesiyle Galatasaray yine ilmeği yakalayacaktır. Bunu daha önceki senelerde de görmüştük. Yine... Bu köprünün altından çok daha sular geçer diye düşünüyorum. Bol uzun maraton aynı <gülüyor> öyle Omar'ın e, peki e, talihsiz olayı, tupolcuları biraz psikolojik olarak etkilemiş olabilir mi? Tabii bu da var tabii ki. Maç öncesinde zaten tişörtlerin üzerinde vardı biliyorsunuz. E, Get Galsun'u well e, İngilizce ve Türkçe geçmiş olsun diye bir Omar'ın e, hmm. resmi olan bir tişört giymişlerdi ve e, i̇ster istemez oyuncuyu da etkiliyordu. Sol kanatta Linens e, ve Saraççı iki e, sağ ve sol bekte oynadı ama Ömer'in yerinde oynayan Linens bugün epek fazla e, etkili olamadı. E, onun, Omar'ın yokluğunu da hissettiler. E, olay da daha yeni oldu. Dün olduğu olay bugün maça çıktılar. Yani Olayın etkisinde kaldıklarında diyebilirim. Gece uyuyamadılar, belki rahat uyuyamadılar. E, tam olarak dinlenemediler. İşte, hastaneye ziyaret oldu falan. Psikolojikman da biraz daha e, kötü kattılar diyebilirim. E, onun için e, Antalya Spor'da bu avantajı çok iyi kullandı ve, ve atı puan aldı. E, dediğim gibi daha uzun bir lig maratonu. Buradan da o marada geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gerçekten talihsiz e, bir kaza diyelim. İnşallah bir an önce yine sağlara döner. Tek ümidimiz, tek temennimiz bu. Vanadolu ekibi olarak biz de geçmiş olsun buradan yine iletelim. Peki Emre Kılınç'ın kırmızı kart pozisyonu hakkında ne düşünüyorsun abi? Maçı tekrarını izledim mi bilmiyorum. Pozisyonu tekrarını görebildim mi? Pozisyonu resim geçiyordum. Şey yapamadım. Pozisyonu da göremedim. Şu an ne desem yalan olur. Pozisyonu da görmedim. Ben içeride şey resim geçiyordum bizim siteye onun için penaltı pozisyonunu hiç göremedim ya. Yani kırmızı kart pozisyonunu hiç göremedim. Nasıl oldu, nasıl bitti? Ben geldiğimde emre atılmıştı. Daha doğrusu kulübeye doğru, şey içeri doğru gidiyordu. O an gördüm. Yani onun için ne Gelir gelmez hemen yayın hazırlanmak için de maçı bile izleyemedim. Fazla dolur Anladım. Hakem de defalarca baktı var. Ona rağmen kırmızı karar kar, kırmızı kart kararını. Bu otoriteler sürekli eleştiriliyor. Başakşehir maçında da öyle. Bu maçta da öyle. Hakemler e, bu sezon çok formsuz. Özellikle genç hakemlere e, Merkez Hakem Kurulu güveniyor, maç veriyor ama böyle kritik maçlara kritik e, hatalar yapmaları bence yani vara gidiyorlar vardan, saçma sapan kararlar işte o işte Fenerbahçe maçında gördüğünüz gibi top çizgiden çıkmış ama tekrar e, verdiler o pozisyonu. Yani bilmiyorum. Evet. Var, var, var ya da yok yani. Var, var gibi ama. Yani bunun ya, bar. bir varlığını göremedik. Bunun bir varlığını göremedik o anlamda, evet. Tam öyle. Antalya Spor çok kötüydü. Ben ee, şöyle söyleyeyim. Galatasaray da yetersizdi gerçi Antalya Spor da çok kötüydü. İlk yarıda ısınma haritaları yani işte devre arasında. Antalya Spor'un ısınma kırmızı olan tek bölgesi kendi ceza sahası içiydi. Aynen Ve... öyle. Çünkü onlar defans yapmaya gelmişler zaten. Belli Galatasaray'da ne yapıp da puan alabiliriz diye. Fazla da kendilerini yormadılar. İyi defans yaptılar, iyi mücadele ettiler. Alanları iyi İstediğim kapattılar. İstediğini de aldılar. Aynen öyle. Deflasman'da bir puan onlar için çok iyi. Hence Galatasaray Al. gibi bir takım. Yine de Galatasaray'ın da yetersiz olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü 11-10'da devam etse ben Galatasaray kazanır mı? Yani çok soru işareti vardı aklımda. Sabah ilk yarı 11-11 oynadılar. İlk yarıda da Galatasaray çok verimli değil yani. En fa... Düşünebiliyor musun Galatasaray şut çekemedi. Bir tane Belhanda'nın yani. bir şut vardı ilk yarıda. Evet. Kaleci çıkardı. Belhanda'nın Başka... şutu da ben hiç Geldiğinden beri hiç uzaktan şut çekti mi? Yani dene, denemesini bile görmedim yani. Ve güzel Aynen. bir şuttu. Yani ama kaleci Aynen. bu falan. Evet. Yani Galstrey futbolcuya işte defansın arkasına... Koşular yapıyorlar, Def, defansın arkasında atılan toplarla tehlikeli olmaya çalışıyorlar, işte kanatlara vermeye çalışıyorlar. E olmadı bak, kardeşim eğer olmuyorsa başka şeyler deneyin, kanatları, şut çekin. Galatasaray Sporca bugün hiç şut çekmediler. Evet. Palkao için ne diyeceksiniz az? peki? halka konusunda? Palkao işte o da bir e <gülüyor> oyuna girdi çünkü artık skor katkısı yapmak istedik 6 try. Çünkü Ozanca Anlayan'la bu iş olmayacak belli. Tek başına kaldı orada, Falcao içici güç olarak tekrar şey yapıldı ama o da sakatlıktan yeni çıkmıştı, sakatlığı yine elimsetti. Ee, normal yani, Galatasaray, yani böyle bence Oğulcan'ın çağlayanlar devam edecek gibi gözüküyor, eğer şey iyileşmediyse, böyle devam edecek Galatasaray, başka Peki, çaresi. Peki Super şampiyonluk şansını en çok kimde görüyorsun abi? En büyük favorin kimdir? Veya kimler az geçer? Valla ee, daha çok erken, yani daha yeni yarısı bile bitmedi. Dediğim gibi daha çok bu köprünün altından çok su sular geçer ama Galatasaray, ee, Fenerbahçe, Beşiktaş çok iyi gidiyor. Ben Alanyaspor'un bu ee, performansını sürdüreceğini düşünmüyorum. Yani de... çıkmaz mı Alanyaspor, ee, Malatya Spor veya şey ee, Gaziantep? Sonra... Şumidika'yı tebrik etmek lazım. Şumidika çok iyi bir teknik direktör bence yani dört, dört büyükleri çalıştıramayacak kapasite çok sevdiğim bir hoca. Yılmaz Uğran'ın biraz daha sakin versiyonu. Şovmen, evet. e, böyle insanlar türbinleri ayağa kaldırır. Düşünebiliyor musunuz? Galatasaray, Fenerbahçe veya Trabzonspor, Beşiktaş gibi türbünlerin e, Şumidika gibi bir hocalar olduğunu düşünebiliyor musunuz? O takıma vereceği enerjiyi düşünebiliyor musunuz? Evet. Onun için ee, yani Gaziantep'in kadrosu yeterli değil. Bu kadroyla ikinci arada da aynı performansı sürdüreceğini ben düşünmüyorum. Onun için yine Gaziantep, Fener, Beşiktaş, öyle onlar arasında geçer diye düşünüyorum. Peki 1. geçelim abi. TFF 1. öyle bir yarış var ki, e, şöyle söyleyeyim, yanılmıyorsam 19 gün içinde 7-8 farklı takım lider <gülüyor> oldu. Ve evet. aynı hafta içinde bile lider değil. İşte hafta içi, hafta sonu maçları da var biliyorsun artık, anlamıdan evet. dolayı. Aynı hafta içinde, hafta içi başka bir takım lider, hafta sonu başka bir takım ama şu an altı ay lider. Ve birinci ile dokuzuncu takım arasında tam sadece beş puanlık bir fark var. Yani evet. çok piyasaya bir yarış var. Yani Herkes geliyor. Yani bir... Şu anda ama e, kadro açısı olsun, yani gidişatı olsun, oyun sistemi olsun, oyun planı olsun. E, en böyle favori gördüğün takımlar var mı? Süper Lig'e çıkar dediğim iki, üç takım sayabilir misin? Valla ben şeye söyleyebilirim sana. Altay çok iyi gidiyor. Tuzla spor çok iyi gidiyor. Çok iyi kadrosu var. Ondan sonra Manisa Spor oldukça iyi gidiyor. Valla dediğim gibi daha yani kesin bir şey söylemek çok zor. Onun için bu takımlar ilgi götürecek kapasitede takımlar. Evet Peki Bayburspor'a geçelim artık. Bayburspor'da zor bir dönemde Şemsettin Çalışkan göreve geldi. Başkanlığa yeniden geldi. Ve siz de bu yeni yönetimde basın sözcüsü olarak görevdesiniz. Bu süreci bize bir önce anlatır mısınız? Tekrardan hayırlı olsun bu arada. gelmeye gelmeyi anlatır mısınız? İlk başında e, Tamer Saka beyefendi e, ve ekibiyle e, bu göreve talip olmuştu. Transferleri de onlar yaptılar. Ee, yaklaşık 30'a yakın oyuncu aldılar. Ee, fakat aldıkları oyuncular e, çok yetersiz oyunculardı. 3 sene evet. oynamamış, 1 işte sene ara vermiş. Ve çoğu da 3. Lig kapasitesinde oynayan oyuncuları almışlar. Ee, yani tam bir fiyasko bir takım kurmuşlar. Tabiri caizse. Ee, biz göreve gelirken bu takımın şu an transfer yasağı var. Transfer yapılmıyor. Oyunculara para ödememişler. Yani çok değişik bir yönetim şekli çizmişler Tamer Sakay yönetimi. Oyuncuların paralarını ödememişler. Bütün Baybuk'taki esnafa işte, bakkala, manava, düşünertler. Bak, borç. Ondan sonra federasyona, borç, futbolculara borç, borç üzerine, borç, borç üzerine, borç. Üzerine, borç. Böyle bir yönetim Bıraktılar. Ee, sağ olsun Şehmetli Başkanım da e, biliyorsunuz kendisi iş adamı yurt dışında yaşıyor. Ee, yeah. Bayburt ilbisi e, Bayburtlu e, e, olmanın verdiği heyecanla daha önce de yaptığı gibi bu senede işte taşı elin altına koydu ve sorumluluk aldı. Bayburtspor kulüp başkanı oldu. Daha önce Mehmet Karaoğlu döneminde de Bayburtspor oldukça e, maddi yönden yardım yapmıştı. Bu sefer kendi ekibini kurdu. Beni de sağ olsun e, ekibine kabul etti. Basın sözcüsü olarak görev yapıyoruz. E, şu bir buçuk ay içerisinde e, Şemsat bin Başkan çok iyi şeyler yaptı. Kulübü bir buçuk aylık süre içerisinde çok iyi bir kulüp yapısı e, yaptı. E, i̇şte e, yatakhane olsun, yemekhane olsun, tesisler olsun. Çok e, elden geçirdi. E, bir, bir buçuk ay içinde kulübü e, baştan baştan e, imal etti diyebiliriz. Gerçekten. Şu an Baybur'da gittiğinizde tam bir kulüp yapısı görebilirsiniz. E, hatta şaşırabilirsiniz. Ha bu kadar. Çünkü kendi şirketlerini nasıl yönetiyorsa Baybur aynı o şekilde yönetmek için kolları sıvazı ve bir aylık bir zaman içerisinde e, Baybur tesislerini, Baybur bakın futbolcuların paralarını ödediler. Futbolcular şu an hiçbir şey borcu yok. Ee, işte bakkala, manava, kasaba olan borçları temizlediler. Yani çok güzel bir e, kurumsal yapı yapmaya başladı başkan. Böyle de devam ediyor. Bir buçuk ay süre içerisinde oyuncular dediğim gibi parasını e, ödediler. Işte transfer açmaya çalışıyoruz. Onu da başarabilirsen ikinci arı e, için, e, transfer yapacağız. Yapamazsak aynı e, kadroyla devam edeceğiz. Bugün de kendi evimizde Tarsu İstman Yurdu'nu 1-0 mağlup ettik. iyi bir oyun ortaya koyduk. 3 gün aradan sonra galip geldi Bay Burspoğlu bugün. Evet. evet. evet. Anlamda bir galibiyetti bugün. Bugün de oyuncularımıza 5'er bin lira ilk defa belki de ikincilik tarihinde bir prim verdi başkanımız. 5'er evet. bin lira oyuncu başı. Çünkü bunların TFF birincilikte ve ikincilikteki pardon TFF ikincilikte Oyuncuların e, primleri 1.5 ve 2.000 bin, bin lira arasında oynuyordu. başkanı bugün jest yaptı. Hatta maç öncesi dedi onlara maçı kazanırsanız böyle böyle size e, 5.000 lira prim vereceğim. Onlar da hak ettiler ve kazandılar. E, helal olsun. E, dediğim gibi başkan e, Bayburt'u. Hakikaten Bayburt'u çok seven, e, memleketini seven, e, milliyetçi çok e, iyi bir insan. E, futbolu çok seviyoruz öncelikle. E, futbolla yatıp futbolla kalkıyor. E, ta Güney Afrika'da olmasına rağmen maçları takip ediyor, e, buradan bize direktifler veriyor, şunu yapın, bunu yapın. Çok heyecanlı, çok e, istekli. İnşallah e, güzel şeyler yapacağız e, Şemsettin Bey'in İnşallah. Peki transfer aslanın kalkma durumu ne derecede var? Vallahi uğraşıyoruz. E, dediğim gibi oyuncuların borç, borçlarını ödemeye başladık. E, Transfer yasa içinde uğraşıyoruz. Onları da e, ödemeye çalışıyoruz. Yani yapabilirsek yapacağız, yapamazsak mevcut kadroyla devam edeceğiz. En iyisini yapıp Baybü ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Zaten bu amaçla göreve soyunduk. E, i̇nşallah iyi de gidiyoruz. Başladık, e, galip gelmeye başladık. İnşallah bu önümüzdeki 3 maçı da kazanıp e, önce Bendik sonra Hırklar ile ve Sakarya kendi evimizde oynayacağız. 2 maçı Teplasmanda. Bu hafta Pendik ve Klarylispor. On o maçlardan da yüzümüzün akıyla çıkıp ilk, ilk yarıyı bitirip bir önümüze bakmak istiyoruz. İyi bir bu analım maçı altı puan veya 5 puan alırsak e, iki maçtan iyi bir yol katetmiş olacağız. E, i̇kinci yarıya daha gü, güvenle bakabiliriz diye düşünüyorum. Eğer transferde açabilirsek. Transferde. Için... Hangi bölgeler öncelik olacak? Bence e, hemen hemen her bölgeye takviye lazım ama. Önceden... Forvetlerimiz, şu an attığımız gol sayısı 11. Evet. Yani 16 maçta 11 Çok gol yiyen bir takımız. Onun için e, forvet bölgesine, e, kanatları kullanamıyoruz, kanatlardan gidecek oyuncumuz yok. İki tane kanat oyuncusu. Orta saha lazım, stoper lazım. Yani sağ bek lazım. Yani çok lazım. 6-7 tane oyuncu lazım. Eğer açabilirsek transferi e, 6-7 tane İyi oyuncu Baybur'da yakışır. Ee, i̇yi oyuncular almayı düşünüyoruz. Dediğimiz gibi transfer açabilirsek Bunun için başka birbirine uğraşıyoruz. Hepimiz uğraşıyoruz. İnşallah en kısa sürede onu da sonuçlandırırız. Peki e, ikinci ligde Kırmızı grupta şu anda e şey yanlış bilmiyorsam 8 puan farklı lider ya da 7 puan farklı lider. Evet. Kim, kırmızı grupta şampiyonluk adayın kimdir abi? Ve beyaz grupta Manisa çok önde gidiyor. İlincisi hangi takımdan çıkar senin ürün, şu an itibariyle? Valla bence Eyüp Spor çok büyük yatırım yaptı. Başkanını da tanıyorum. Eski Galatasaray'da Erkan Bey diye Galatasaray yönetiminde de ee, yönetimde bulunmadı ama yönetim çevresinde bulunmuş. Genç bir kardeşimiz. Ben kendisini de tanıyorum. Ee, çok iyi transferler yapıyordu. İşte, Taha Balcı'yı aldılar. Ee, Emrullah Şalk'ı aldılar. Ee, bayağı iyi transferler yaptılar. Ben Eyüpspor'un memnun oyuncularını neyin aldılar? 4-5 tane çok müthiş medalar yaptılar tuzlaspor. Düşünün Murat Yılmaz gibi bir oyuncu yedek bekliyor şeyde. Eee yedek bekliyor. Çok iyi oyuncu. Tuzlaspor'dan beri tanıyorum kendisini. Geçen sezon ben Tuzlaspor'da çalışırken beraber çalıştım Murat Yılmaz'la. O sezon gol kralı olmuştu kırmızı grupta. Atışın önümüzden kaybettik. Onun ana gol kralı şeydi Murat Yılmaz'dı. Ve o zaman da yedek Evet, evet. evet, ya ben e, Eyp Sport'un bu ligi forse edeceğini düşünüyorum. Eyp bu ligde yani e, kırmızı grubun şampiyon olarak e, bir üstüne çıkılacağını düşünüyorum. Keza Manisaspor diyorlar. Manisaspor'da da çok iyi oyuncular var. E, Manisaspor'da e, bu ligin e, tartışmasız e, birincisi olarak e, TFF birinciliği çıkacağını düşünüyorum. Şimdi bir tweet var hocam. Bu Fatih Derim'in döneminden önce sizin bir tweetiniz vardı. Sadece Fatih Derim çıkıp şunu demeli. Nerede kalmıştık? Diye bir tweet atmıştım. Ee, bu tweetin e, maddesini soracağım size abi. Şimdi, 2012 yılıydı. Ben de bunu yani. Fatih görüşmüş müydün? Yok. Ee, ben 2012 yılında Hatta o tweet'i attığımı bile unutmuştum. Yani bir arkadaş bulmuş, nasıl nereden bulmuş, nasıl bulmuş? Ben bile şaşırdım yani. Ee, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne e, katılma durumu vardı galiba o zamanlar. Ben de yazdım Fatih Terim artık şunu demeli. Işte nerede kalmıştık ya Şampiyonlar Ligi'ne tekrar e, yeniden başlıyoruz diye. Böyle bir şey yapmıştım. Ama 2012 yılıydı. Bir arkadaş bulmuş. Tweet, attı. Allah Allah dedim. Sonra işte baya bu ses getirdi. Hatta topik oldu. Evet. Ee, ondan sonra çok büyük şeyler aldım. Abi işte e, iddia oynayacağım. Bana bir üç tane şey verir misin? E, maç verir misin? Öbürü abi benim geleceğim ne olacak falan. Başladılar ben ne şey istemeyi. Ya sen nasıl bir adamsın falan şu durumda. E, hoşuma gitti tabii. Daha, ondan sonra da Fatih derim üç sene sonra da o tweet atınca daha da popüler oldu benim tweet'im tabii. Evet. Böyle hikayesi yani ben bilerek yetmedim. yani öyle içimden gelmiş şunu söylemedi diye ama kim nereden nasıl buldu o tweeti ya işi gücü yok daha 2012 yılına gitmiş o tweet'i nasıl bulmuş nereden bulmuş teşekkür ediyorum kendisine de ortaya çıkarıp gündem olmamızı sağladığı için kendisine de teşekkür ediyorum güzel hoş bir tesadüf olmuş abi evet, bence evet. zaten Evet, Fatih dedim. nerede kalmıştık dedi. Yanılmıyorsanız. Evet. 21, 21 Aralık 2017 galiba. Peki, teknik direktör Fatih denilemişken, e, bu Türkiye'deki sürekli teknik direktör değişiklikleri hakkında ne düşünüyorsun? Abi? Ben çok sık teknik direktör değişikliğine gidildiğini düşünüyorum. Yani bir kulübün, mesela şöyle söyleyeyim, bir hocanın üçüncü kez aynı sezonda başka bir takım çalıştırma şeyi yok. Öyle bir hakkı yok. En fazla iki takım çalıştırabiliyor. Bunun kulüpler içinde hani hocalar konusunda getirmesini düşünüyor musun? Bu konudaki fikrini almak istiyorum. Maalesef bu Türkiye'de ee, kanayan bir yara. Yani 3 de hoca gidiyor. Yani. Nasıl? Nerede? Hemen hemen 3-4 mağlubiyet peş peşe gelince hemen hocayla tamam, yollar ayrı. Aynen hiç sabretmesini bilmiyoruz ülke olarak. Sabretmesini bilmiyoruz. Ya bir teknik direktörü kovuyorlar iki sonra aynı teknik direktörü tekrar getiriyorlar da. Yani niye kovdunuz? Hı. Niye getiriyorsunuz? Hı. Kasımpaşa bunu çok yaptık. Belki görmüştü değil. Kemal Özdeş'i gönderdi. Ondan sonra Fuat Çapa'yı getirdi. Fuat Çapa'yı getirdi, öbürünü getirdi. Ankara gücü yaptı. He, bütün takımlar yapıyor. Mustafa Kaplan'ın ya, Ankara bir... gücü gençler bile arasında gidip Aynı, geliyor. Arasında belki çok Tamam bunu biliyorsunuz. E, o zaman niye getiriyorsunuz? Veya niye gönderiyorsunuz? Biraz sabretmesini öğrenmeyin. Artık baktım. Şu pandemi döneminde taraftar baskısı da yok. Paranızı çarşur etmeyin. Teknik direktörle anlaşın. Sen o sonuna kadar o teknik direktörle devam edin. Evet. Taraftar baskın yok. Kimse seni şey yapmıyor, zorlamıyor. Hani diyeceksin ki taraftar baskınında korkuyoruz, şöyle yapıyoruz. Böyle. Yok şu an taraftar da yok. Bırakın da gel. Hem paranıza da yazın. Bak, böyle bak. 3 liraya verdiği adamı gönderiyor. 6 liraya geri alıyor. Veya 4 liraya geri alıyor. E niye zarar ediyorsun? Yazık günahı yok paranın. Hayır, o, o zaman o hocada ne, ne ışık gördüğünde tekrar geri aldın. Aynı hocayı sen gönderdin tekrar alıyorsun. Adama sormadın mı? Niye, gördün, niye gönderiyorsun? Niye alıyorsun? ise niye gönderdin? Kötüse niye bir daha geri Aynen öyle. Ben devam istikrardan yanayım. Her zaman istikrardan yanayım. Yani bir, bir hoca ile bakın bir takım bir teknik direktörle de, bakın bir şey söyleyeceğim. Altınordu kimle devam ediyor yıllardır? Hüseyin Eroğlu. Hüseyin Eroğlu. İş ayrıldı mı? Ayrılmadı. Uzun süredir Yapım altın ortada. Evet. İşte bir kulübün yapısı böyle olmalı. Başkan da böyle olmalı. Başkan da teknik direktörüne güvenmeli. Ben bu arkadaşlar yola çıktım. Bu arkadaşlar devam edeceğim. Bu konuda Başakşehir'in de örnek bir kulüp olduğunu düşünüyorum ki bugün e, Okan Buruğ'un yani gitmesi gündemde. Bence bunun konuşulması bile çok abes. Yani Süper Lig'de Aynen. Aynen. Tartışı, evet. Okan Buruk değil. Yani 3-4 maç, belki 5-6 maç bilmiyorum tam hatırlamıyorum rakamı ama kazanamama şeyi var bir, süreci var. Başakşehir'in ama genel olarak bu grupta geçen düşünüyorum Göksel Başkanım. O Okan Buruk o takımı şampiyon yaptı. Evet. Şampiyonlar Liginde Şampiyonlar Liginde öyle bir gruba düştü ki herkesin Avaraj takımı olacağı Başakşehir çıkma. bir bir tanesi de bu lige. Evet. Çünkü çok üstüne çok maç oynadı, yoruldular. Aynen öyle. Bunu kaldıracak bir kapasitede bir takım değil. Yedekleri bence o kadar iyi değil. Türkiye Ligi için bu, tamam. Biraz yaşlı bir Türkiye takım. Türkiye tamam. Ama Aynen. Avrupa için yeterli değildi. Dembélé ile Crivelli ile olacak şeyler değil bir tarafta Neymar'lar, Embaffeler, bilmem neler bakıyorsunuz. Evet. Öbür tarafta Dembaba, Kriveli, bilmem ne. Ona rağmen de ben oyun olarak ezildiğini düşünmüyorum Başakşehir'in. Aynen öyle ve bence Başakşehir çok başarılı oldu bence. İyi oynadı, ezilmedi. Ee, i̇lk defa şampiyonlar ligine katıldı. bence başarılı oldu yani. Ve Ukan Hoca'ya yapılan da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ukan Hoca ee, Rüştü'nü ispat etmiş, Akhisarda Türkiye Puppası'nı kazanmış. E, Çaykurize'de yaptıkları ortada e, Başakşehir Çanköy'ün yaptığı e, Daha ne yapsın adam? O zaman onunla kovalım başkası gelsin e, Gelen adam ne yapacak? Ki ben Fatih'in de, gelecek kişi olarak görüyorum Okan bunu Aynen Şarkı. öyle Okan'ın da zaten hedefi Galatasaray'da Teknik direktörlük yapmak Ama bence basamakları yavaş yavaş böyle Tabii, Tabii ki de, Bülent Korkmaz'ın Galatasaray'a gelip de Çalıştırması bence çok büyük hataydı. Yani çok erken oldu. Çok erken oldu, çok çok erken oldu hem de. Aynen öyle. Yani bir yerde a diyorsun ki mesela ya Galatasaray gibi bir takım kaçırın, işte kaç, kaçıracaksın, kendini tartacaksın. Ben bu takımda başarılı olabilir mi? Errol bunu getirdiler şimdi. Erol Bulut bence hayatının hatasını yaptı. Fenerbahçe'ye gelmekle. Çünkü büyük takım çalıştırmakla. Alanya Sporu, Malatya spor gibi takımla çalıştırma karşısında dağlar kadar fark. Şimdi iki tane daha mağlubiyet alsan Erol Hoca'yı tefe koyar çalarlar. Ne olacak? Ondan sonra ya istifa, edecek, istifa ettiği zaman ne olacak? Başarısız olur sayılacak? Belki de Başakşehir maçı Erol Butu kurtardı. Yani o maçı kaybetse Fenerbahçe. Aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Onun için e, büyük takımı çalıştırmak kolay değil. Abdullah Avcı da mesela hayatının hatasını yaptı. Beşiktaş'a gitti. Başakşehir'de kalsaydım Başakşehir şampiyon yapmış hocam olarak takacaktı. Bıraktı. Ben her zaman söylerim. Taş yerinde ağırdır. Sen, Başakşehir'le bir hedefim mi var? Yıllar, Kaç senedir Başakşehir'in başında? Belki 10-15 senedir. Bir hedefiniz vardı. Bir şeyle beraber yola çıktığınızda Göksel Başkan'la. Kademeleri yavaş yavaş çıkın. Şampiyon olacağız. Tamam yaptırılır dediklerinde hakikaten çok güzel bir e, yönetim şekli. Güzel bir kulüp yönetimi. Doğru bir kulüp doğru transferler, doğru yapılanmayla bugüne kadar geldiler ve şampiyon oldular. Orada bekleyecekti Abdullah Hoca. Abdullah Hoca beklemedi. Beşiktaş teklifini kabul etti ve sonunda ne oldu? Başarısız oldu. Şampiyonlukta Okan Murat nasip oldu. La aynen öyle. Şampiyonlukta Okan Murat nasip oldu. Peki Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri bence futbolda Altyapı sorunu ki bana göre yabancı kuralının yani başlıca sebebi de bu. Bence yabancı kısıtlamasından ziyade altyapıya daha çok yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çok yetersiz. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübünün en büyük kulüplerinden birinin belki de hepsinin altyapı hocasının asgari ücret maaş verdiği bir yerde yani ne verdik ki ne alalım. Ben hiçbir şekilde yatırım yapıldığını ciddi anlamda düşünmüyorum. Yetersiz düşünüyorum en azından. Bu konudaki fikri ne alacağım bir daha? Doğru söylüyorsun. Ee, şu an çıkan oyuncular da şu son dönemde de iyi oyuncular çıktı işte Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Ondan sonra Spor'a bakıyorsunuz. Ali Atman'lar... kulüpler e... yani, battıktan sonra çıkabiliyorlar. Şimdi mecbur kaldıkları için biraz da çıkartabiliyorlar yani. Aynen. Senin için değil. Şimdi altyapıdayız. Ya biz bir kere yönetici bazında yönetici kafaların değişmesi lazım. Kesinlikle. Yönetici bu en büyük sıkıntı orada başlıyor. Yöneticiler kafaların değişmesi lazım. Yöneticiler geliyorlar buraya yani. Kulüp kullanarak kendi menfaatlerine kullanıyorlar. Altyapı için onlar için umrunda değil. Altyapıdan oyuncu gelmiş. Oyuncu çıkmış. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Umrunda kendisini düşünüyor. Kendi menfaatini düşünüyor. İşte kendisi basında ne kadar yer alacak veya basında ne kadar şey yapacak? Kendini nasıl gösterebilir? Veya da kulüpten daha fazla nasıl menfaatlenebilirim? Bu zihniyet değişmediği sürece Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Altyapı maltyapı hiçbir şey olmaz. Ha şimdi mecburiyetten işte şey de çıktı. Pandemi de çıktı. Bu sefer ne oldu? Ha genç oyuncular var. Onları oynatalım. İşte transfer yapamazsak. Kulüpler battı. Kulüpler çok zor durumda. Mecburen ne alıyorlar? Altyapıya yönelmek zorunda kaldılar. Ve böyle böyle çıkarmıyor. Bakasak işte Emin Bayram vardı. Celil vardı. Şey vardı. Onları çıkardılar. Beşiktaş vanlar var. İşte Fenerbahçe'de 2-3 tane genç oyuncu var. E, Trabzonspor zaten genç oyuncuların şeyi, liderlerinden. Abdülkadir Ömürler, işte Abdülkadir Parmaklar. Bir sürü oyuncu çıkarttılar, uğurcanlar Onun için yönetici kafalarını değiştirmesi lazım. Başkanların da ee, altyapıya çok büyük önem vermesi gerekiyor. Biraz yabancı futbolculara az para versinler de. Şu paralarını biraz altyapıya teknik direkt hocalarına kaydırsınlar paraları. Kesinlikle. Bakın o zaman neler Çıkıyor. Bakın olan ya bir oyunca 3 milyon euro vermek günahdır. Yazıktır. 3 milyon euroyla neler yapılır? Altyapıdan belki 30, her kulüpten bak kaç tane kulüp var? 18 kulüp. 18 kulüp bir tane çıkarsa 10-2 tane oyuncu eder. Her oyuncu bir tane bak her kulüp bir tane fazla değil. Her oyuncu bir tane genç çıkarsa 18 tane kulüpten 18 tane oyuncu eder. 2'şer e, tane çıkardığın üstü 36 tane. Ne oldu? Hem para kazanacaksın. Paran cebinde kalıyor. Hem de bu gençleri satıp para kazanacaksın. Bak şimdi Bursaspor, Ali Akman olsun, diğerleri olsun. Ne yapacaklar? Transferin gözdesi. Galatasaray peşinde, Fenerbahçe peşinde, Beşiktaş peşinde. Ne olacak? Para kazanacaklar. E Altın orada en güzel örnek. Altın Ordu'dan işte çağlarlar çıktı, Engiz, e, şeyler e, ceng, Cengizler çıktı. Kimler çıkmadı? Nereye gitti? Avrupa'ya gittiler? Hala para kazanıyorlar. Niye satıldığı yerden para kazanıyor? Yetiştirme bedeli çünkü. Çağlar, süvüncüler, e, Cengizlere de aklına kim gelirse hep alt, Altın Ordu, altyapısında yetişmiş. Ki bence bu milli takımı da etkiliyor zaten. Yani Uluslar Ligi'nde küme düştük. Birazdan onu da soracağım. Bir takımın nasıl değerlendiriyorsun? Onu da soracağım. Uluslar Ligi'nde küme düştük. Ee, ve orna taraftoylarına bakıyoruz. Hepsi ya işte Almanya'da yetişmiş. Mesela Hakan Çalhanoğlu tamam. Senin benim gibi Aslan Bayern'li ama işte Almanya'da doğmuş veya Kenan Karaman olsun, Kaan Ayhan olsun. Birçok oyuncu aslında e, tamam Türk ama Türkiye'de yetişmiş değil. Sorun burada. Türkiye'de yetiştiremiyoruz. Eğitimlerini altyapıları nereden alsak Avrupa'da, Aynı, Avrupa'da. Aynen Avrupa'da. Türkiye'de almamıştı. Aynen öyle. E yok çünkü şeyimiz kapasitemiz bakın. Şu anda milli takımda forvet yok. Evet. Kenan Karaman forvet oynuyor. Cenk var. Burak Yılmaz var. Bir de Enes var. Enes çok genç. Yani Cenk de kendi takımında forma bulamıyor. Ona rağmen mecburen alıyoruz. Aynen öyle. Yani adamsızlıktan alıyoruz. Burak Yılmaz bir tek kalmış. Başka adam yok. En büyük sıkıntımız forvet. Forvet yok. Kalecilerimiz var. Stopperlerimiz var. Tamam. Orta saha ganimet gibi. Bir sürü orta saha oyuncumuz var. Ama forvetimiz yok. Forvet forward... çok önemli. Oraya dışında olduğunu düşünmüyorum ama bu jenerasyona rağmen de e, ben bu kadar yani usta arıgıda e mesela küme düşmeyi beklemiyordum. Şenol güneşi nasıl değerlendiriyor? Başarılı buluyor musun abi? Mil takımın bu yani veya kadrosunu yetersiz buluyorsun? Yetersiz değilse de bu kötü gidişatı neye bağlıyorsun? Şimdi biz Fransa'yı yendiğimiz zaman herkes bu takım ooo falan başladı şey yapmaya. Evet. Dünya şampiyonu yendik. Şöyle oldu böyle oldu. Halbuki futbolda bir her türlü neticeye gebe şeydir futbol. Bir daha oynasam kazanabilir misin? Yenebilir misin Fransa'yı? Çok zor. Çok zor. Öyle bir hava, öyle bir şey yakaladım bir kere. Ondan sonra ne oldu? Küme düştü. Hadi bakalım ne oldu şimdi? Yani bir batın olarak da şey olarak da çok fazla tepemize çıkarıyoruz. Olmayan insanlar bile çok fazla çıkarıyoruz ve bazen de çok yerin dibine yererken de çok, aynen bunu iç testi yani. ortası bir türlü bir türlü yakalayamak Ya ayar yok, evet gol Oo, muhteşem gol, şöyledir, böyledir ya. altı üstü bir tane gol o zaman sen Messi'ye, Ronaldo'ya ne diyeceksin adamlar 30-40 maç, 30-40 tane gol atıyor her sezon adam hala atmak için uğraşıyor her sene 30-40 tane aşağı gol atmıyor adamlar Kazandıkları kupa, Şampiyonlar Ligi kupası, bilmem ne kupası. Adamlar hala oynuyorlar. Hala yırtınıyorlar, çırpınıyorlar. İhtiyaçları mı var? Geçen de bir istatistik evet. paylaştık hocam. Şeyde, e, sayfamızda bir istatistik paylaştık. Şu an rakamları tam hatırlamıyorum ama 2020 yılında en çok gol atan Portekizli oyuncular. E, birinci sırada tabii ki Cristiano Ronaldo var. ikinci sırada da Altay'dan Paksao var. E, ve onların Golleri işte 20'ler, 18'ler, 15'ler ama Ronaldo'nun 40'ın üstünde ve bu yaşına rağmen yani bu yaşına rağmen devam ediyor. Şimdi Ronaldo'yu dediğiniz gibi her maç poklayacak mı yani? Ya bizim bir de bizde şöyle bir şey var. Adam Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a geldiği zaman sanki bitmiş artık. Tamam. ben fut, Artık daha bunun ötesi yok. Adamın başka hedefi yok. Yani. Tamam ben Galatasaray'da oynuyorum. Bitti. Tamam. Ben çok büyük futbolcu oldum. Adamın başka hedefi yok. Milli takımda daha iyi kariyer yapayım. Bayağı. Yurt dışına gideyim. Öyle bir düşüncesi yok. Bir sürü yurt dışına giden oyuncu tekrar bakın geri geldi. Niye? Çünkü kafa yapısı farklı. Onlar profesyonel olarak düşünemiyor. Profesyonelikleri bu kadar şey değil. Yurt dışında yaşayan insanlar gibi değil de. Doğru. Bizimkiler çalışmıyorlar. Oyuncuların en büyük sıkıntısı tembeller bizim. bizim oyuncular. Hacı Emre'yi idmandan sonra en, en az bir saat daha çalıştırıyordu. Topa nasıl vurulur? Topa nasıl? Bizimkiler idman bitsin hadi bakalım vurur, kaçalım gidelim. Ne oldu? İşte onlar oraya gidelim buraya gidelim bilmem ne. Yok biz ekstra çalışma yapmıyorduk. Ronaldo kim bilir şeyden sonra idmandan sonra maçtan sonra kaç saat çalışıyor veya idmanda sonra kaç saat daha fazla antrenman yapıyor. Messi yine öyle. Çalışmazsan yapamazsın, başaramazsın. Yerinde sayarsın. Adam Ronaldo olmuş, ötesi yok. Messi olmuş, ötesi yok. Iniesta olmuş, ötesi yok. Ama adamlar çalışıyorlar hali. Bizde bu yok işte, biz bunu yapmıyoruz, yapamıyoruz daha doğrusu. Niye? E çok duygusal insanlarız, ne bileyim tembelliği çalışmayı sevmiyoruz. Evet. En büyük sıkıntımız bu. Bunlar aşar, aşar, aşarsak başarılı olabiliriz. Niye Almanya'daki gurbeçiler niye şey yapıyor? Disiplinli çalışıyorlar. Orada disiplini öğreniyorlar. Takım olarak çalışıp, takım olarak mücadele edip, takım olarak üzülüp, takım olarak sevinmeyi biliyorlar. Takım oyunu oynuyorlar. Bizimkiler gibi lay, lay değil ki. Adam oradan tek başına ona bağırıyor. O ona bağırır, bilmem ne yapar. Kendisi çok iyiymiş gibi. Yani bizde bir doymuşluk var. Tabi bir de bunda şey de çok... Bir oyuncuya değerinden fazla çok para verirsen bu oyuncu kendisini Messi zanneder, Ronaldo zanneder. Ondan sonra da daha da şey yapma, çalışmaz. Ne yapacak? Araset, çok çabuk ben oldum diyor. Türk futbolcusu. Kendini geliştirmiyor. En büyük futbolumuz bu. Kendisini geliştirmiyor. Peki e, mini takımdaki bu, bence güzel bir jenerasyonumuz var. Fulbet konusunda biraz kısıtlı olabilir ama işte kaleci olsun. Bence Mert Günok çok iyi bir kaleci. E, Uğurcan Bilgiler Çakır çok iyi bir kaleci. Antalya'da, Uhtar'ın çok iyi bir bir bence. Kim? Günay bu, bu sene çok iyi bir sezon geçirdi. Defans öyle, yani bir sürü stoper var Avrupa'nın farklı takımlarında oynayan. Orta saha dediğiniz gibi Deniz Derya. Şey söyleyeceğim ben, bu jenerasyonun baş mimarı sizce hangi teknik direktör? Çünkü Fatih Terim döneminden gelen bir süreç. Fatih Terim'e mi... Bence, bence çok büyük haksızlık yaptılar. çok büyük haksızlık yaptılar. Bu, bu şu anki jenerasyonun kurucusu bence... Lutescu'dur. Mimar'ı Lutescu'dur. Lutescu'ya etmediler. Lutescu yok, bu adı yok. Şöyle alzamir oldu, malzamir oldu. Adamı karalamak için her şeyi yaptılar. Bence Lutescu Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerden bir tanesidir. Kendisi zaten dünya kupası, Galatasaray şampiyon attı, 5 şampiyon yaptı. yaptı, yaptı, yaptı. yaptı. Ukrayna'ya gitti, Şakter Donetsk ortasında orada oynadığı Kupası'nı kazandı. Kim tanıdık şartlardan istedik Rüçescu'yu gitmeden? Yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük hoca bence Rüçescu'dur. Kıymetini bilmedik. Biz Galatasaray olarak da bilmedik. Rahmetli Can Aydın da Fatih Terim kozu olarak Rüçescu'yu harcadı. Fatih Terim aldı. Ondan evet. sonra ben iddia ediyorum Galatasaray, Rüçescu kalsaydın Galatasaray'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kupasını bile kazanıyor. Bu kadar iddia ediyorum. Kalsaydı Süper Kupa'dan sonra Real Madrid'i yendiğimiz zaman Real Madrid'in Süper Kupası yoktu o dönemde biliyor musun? 2000 yılında Real Madrid'in Süper Kupası yoktu. Elediğimiz evet, evet. takımlara bak. biz almıştık. Doğru. Bizden sonra aldılar. Real Madrid'in Süper Kupası yoktu. Biz almıştık. Aynen. Bizden sonra aldılar. Aynen. Yani Lusescu ya çok büyük haksızlık edildi. Lusescu kalsaydı bu takımda belki daha da daha da başa, başarılı olacaktı. Şenol Hoca başarılı bir hocadır. Dünya Üçüncülüğü apoleti vardır. Ama ben Şenol Hoca'nın ya insanları motive etme de bilmiyorum. Nasıl şeydir, bir Fatih Terim gibi değil. Sessiz, sakin Fatih Terim gibi oyuncu ateşleyen bir teknik direktör profili çizmiyor Şenol Güneş. Kulübede durur. Şunu yap bunu yap bağırma O kadar. Hadi oğlum, hadi koçum, hadi aslanım. Şunu yaparsın, bunu yaparsın. Şöyle olur. Biraz da Fatih Terim'in başarılı en büyük şeylerden bir tanesi bu. Oyuncuyu motive etmesidir. Bu yapı kazanırken ben Suat Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra röportaja gitmiştim. Fatih Hoca bana futbolu bırak dedi. Bir anımı anlatayım. Fatih Hoca bize futbolu bırak, bana futbolu bırak dedi. Ben de bıraktım. Silivri'de tarafında bir yere gitmiştim. Evine gitmiştim. Villalar vardı orada. Fatih, Okan, Arif, Suat'e yan yana böyle şey yapmışlar. Canı sıkıldıkça top oynuyorlarmış yani yanlar falan. Anlattı bana dedi Uefa kupasının şeyini anlattır mısın? Ya dedi bize öyle bir gaz verdi ki Fatih Öyle bir gaz verdi ki kupayı gördük. Ulan kupa alacağım seni. Hepimiz böyle el sallıyorduk diyor. Ulan kupa alacağız seni falan. Ondan sonra diyor bizi öyle bir üçgen vardı ki Suat, Okan, Emre. Orta sahada basıyorduk diyor. Isırıyorduk diyor. Ne şekilde. Adam diyor adam diyor kaçıyordu. Küçük küçük Hakana diyor. Küçük adam kaçıyor. Ben de abi yakaladım diyor. Bağırıyormuş orada Ümit kaçıyor. Yakaladım kardeş geldim. Biz böyle kazandık diyor. Hoca bize öyle bir gaz verdi ki diyor. Yanda oradan kim değil şey neydi? Arsını. Brezilya olsa bile kazanamazdı o maçı. Şeyi kupayı diyor. Böyle bir motiv olmuştuk ki diyor. Küçük kaçıyor adam. Yakaladım abi diyor. Saldırıyordu. Bir, üçümüz üç taraftan diyor. öbürde Ümit sen de kaç. Hakanı öbür taraftan bastırıyor. Ne oldu? Şükür şöyle oluyor, böyle oluyor falan oluyor. Böyle kazandık diyor biz Uyafı Okufası. Takım ruhu, takım niteliği, hocanın verdiği gaz, hocanın enerjisi, futbolcuların enerjisi. Bunlar birleşince diyor, ortaya işte böyle bir şey çıktı diyor. Biz namalik şampiyonu tutuyor adam ya, namalik. Kimse yenemedi bizi diyor Uyafı Okufası'ndan. Namalik gaz var yok dedi. Burası Tesadüf bir yere kadar. Yani normal şampiyon olmak da ayrı bir olay. Bunu kaç takım yapmıştır? Bunu da bilmiyorum. Araştırmadım hiç. O ya, daha bir olmuş. O da o zaman, siz de yapın tesadüf. bir kere de. Siz yapın tesadüf. Hadi UEFA kupasını aldın tesadüf. Süper kupa da mı tesadüf? Yani karşındaki yan takım, takım Real Madrid. Karşındaki takım Real Madrid. Süper evet, bir boyunca. Yani öyle bir remadet ki işte Figola'nın, Raul'ların e, Roberto Carlos'ların Roberto Carlos'un Carlos olduğu zamanlar. Aynen öyle. En iyi zamanları. E Arslan'ın yine öyle. Thierry Henry'ler, Parlarlar, Şükher'ler. Arslan'ın en iyi zamanları. Thierry Henry'ler. Evet. O takım bile yenemedik aslında. Aynen öyle. Bir seyirci sorusu alacağım abi. Ee, Çağdaş Atan'ın futbol anlayışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Neyi bir soru var? Size yönelteyim ben. Valla Çağdaş Atan'ın futbol anlayışı? Çünkü şöyle diyenler de var. Başlamadan hemen söyleyeyim. Ee, Alanya Spor'daki hocalar zaten başarılı oluyor. Çünkü Alanya Spor'da öyle bir... Tam ben de söyleyecektim. Alanya Spor'un belli bir sistemi var. <gülüyor> Dinliyorum. O abi. sistemi tabii başarılı olmaya çalışıyor. Aynı yani tabii ki kendi eee... Kattıkları da var takıma tabii ki. Onu da kanıksamayalım. Yani Errol Hoca'dan... Errol Hoca'dan... Sergen Yaltın da başarılıydı bence. Çağdaş çok iyi gidiyor şu anda. Aynen öyle. Errol Hoca'dan, Sergen'in vermiş olduğu şeyden. Bu da aldı götürüyor. Başarılı da. Ben beğeniyorum Çağdaş Hoca'yı. Genç dinamik. Böyle, böyle gençlere yer vermemiz lazım. Artık eski teknik direktörler, yaşlı teknik direktörler artık... Bence de biraz bırakalım yani yeter artık yani her, her dönüp dolaşıp aynı yerlerde. Dedi. Çıksınlar bak ne güzel süperlikte Süper Lig'de mücadele ediyor işte. Sergen Yalçın, Okan Buruk, Çağbaşahan, Erol yapsınlar. Ya. Bundan evet, yıllar abi. önce Fatih Terim, Mustafa Denizli, işte Ersun Yanal yok mu başka da? hem öyle derledi Kardeşim başka adam mı yok? Niye bunlar geliyor veya yabancı hocalar geliyor? Daha sonra e. Fenerbahçe, Prandelliler Murandelliler yazık günahı değil mi? Dünyanın parasını verdiler adamı getirdiler. Mancini getirdiler. Evet. Fenerbahçe yok Otto Baric'i getirdiler. Yok bilmem işte Hollandalı şeyi getirdi. getirdiler. Digat Bogat'ı getirdiler. Ne verecekler bunlar Fenerbahçe'ye? Beşiktaş'a? Peki biz niye e, Hoca gönderemiyoruz Türkiye'de şimdi Öyle söyleyin. Çünkü Tayfun Korkut Almanya'da doğup büyüğü için onu saymak istemiyorum. Fatih, ee, Hoca gitti. Efendim? Fatih Hoca gitti. Fatih Hoca gitti. Fatih Hoca dışında. Fatih Terim mesela Milan'a gitti, Fiorentina'ya e gitti ama onun dışında 5 büyük, Avrupa'nın 5 büyük liginde ben Türk teknik direktör var mı hatırlamıyorum. Yok çünkü bizim teknik direktörlerimiz başarılı değil. Türkiye seviyesinde seviyeleri yüksek değil. Fatih Terim nasıl gitti? Uyafak basit apoleti olduğu için Doğru. Şimdi hangi teknik direktör gidip de Avrupa'da takım çalıştırabilir bana söyleyebilir misin? Yani ben Okan Buruk'tan şu an değil ama ilerisi için umutluyorum. Ben umutluyum. Çok, umutluyum. Avrupa'da yapabilmesi için daha kendini çok kanıtlaması lazım. Yani Avrupa öyle bir e, mevcut ki hmm. Avrupa'da başarılı olmaz. Zaten. Umutluyum sadece Okan Buruk'tan. Aynen. Ama onu da tabii acele etmemesi lazım. Önceki Türkiye'de rüştünü ispat etmesi lazım. Birkaç tane kupa kazanması lazım ki ondan sonra. Tobeği alsaydı her şeyi kazandı. Ondan sonra Avrupa'ya gitti. Çok başarılı oldu. Tobe tam zamanında gitti mesela Avrupa'ya. Evet, doğru zamanlama aynı. Tam doğru zamanlama, doğru takım, tam kendine uygun bir lige gitti. Orada başarılı oldu. <gülüyor> Ama çoğu da geri geldi. Gitti, oynayamadı, geri geldi. Tabii öyle öyleler o yani Bizim Ülkemizde çok başarılı olup da, başarısızlık gelen de oldu. Biraz da şans meselesi, biraz hani gittiği takım veya tercih ettiği takımın yanlış tercihler diyelim ya da. Onlar da etkili olabiliyor tabii ki. Fatih Derim demişken bir seyirci sorusu daha alayım abi. Fatih Derim neden bir antrenör yetiştiremediği bir soru var. Çünkü Şenol Güneş'in yanından Tamer Tuna çıktı. İşte Abdullah Avril'in yanından Erol Bulut çıktı. Var böyle örnekler veya Nalkarama'nın yanından Hüseyin Cimşir gibisi. Fatih Terim yanından bir antrenör neden çıkma diye bir soru var. Fatih yanından antrenör çıkmaz çünkü Fatih Terim hep kendisi konuşulmasını ister. Her şeyi Fatih Terim yapmış. O Fatih Hoca öyle bir insan. Yani Fatih yetiştirici adam kim var? Hiç kimse yok. Yetiştirmez Fatih Hoca. Kendileri yetişsinler. Gelsin beni geçsinler. Fatih Terim'in öyle bir şeyi yok. Fatih Terim imparatordur. Tek başınadır. Fatih Terim'i kimse şey yapamaz. Geçemez yani. O olduğu için Fatih Terim şey çıkarmaz. Tamam. Teknik direktör. Şimdi Tugay ne ki... çıkmıyor? Aynen çıkmadı. Çıkmadı. Çıkmaz da. Yanındakiler çalışanlar da sadece onun yardımcılarıdır. O kadar. Ayrıca yardımcılık için var. Aynen öyle. Tugay Kerim O'ndan bahsettin abi. Tugay Kerim Oğlu neden başarılı bir teknik direktör alamadı diyeceğim çünkü Şanlıurfaspor dönemi var bildiğim kadarıyla. Ya tabii geçti. Yalnız Şanlıurfaspor'u niye seçiyorsun? Tugay gibi üst düzey Avrupa'da futbol oynamış, futbol bilgisi muazzam, üst düzey bir oyuncu, Türkiye'nin en iyi orta sahalarından bir tanesi bir insan gidiyor Şanlıurfaspor gibi kendi fikirlerini onlara lanse edemeyeceği Oyuncuların kapasitesinden dolayı yapamayacağı bir takıma gitti ve başarısız oldu. Sen şimdi çok kötü bir şeyden çok iyi bir şey çıkarabilir misin? Malzemeden. Çok kötü bir malzemeden çok iyi bir şey çıkarabilir misin? Ya elinde yani malzeme çok kötü. Abi bundan çıksa çıksa diyelim ne çıkacaktı? O yüzden başarısız oldu. Yanlış takım seçti. Mesela TFF birinci bir takım alsa Altay olsun, Ümraniyespor olsun daha başarılı olur bence veya Menemen olsun. Ama Şanlıurfa Spor'dayken de Şanlıurfa Spor birinci Ben yani öyle hatırlıyorum. Ama bir şekilde uyuşmamıştı. O zaman yani, Stadörü... dediğim, Futbol yapısı Tuga'ya göre ters olan bir aydı. Yani oyuncuların kapasitesi olsun, şey olsun, ben öyle görüyorum, biliyorum. ben öyle biliyordum. Öyle tahmin ediyordum yani. Çünkü Tugay, Türkiye'de her takımı çalıştırabilecek kapasitede çok yetenekli bir oyuncu. Ama bazen, o, o, o, bazen de olmayabilir. Mesela çok iyi oyuncudan çok iyi teknik direktör çıkacak diye de bir şey yok. Maradona yıllardır takım çalıştırdı, Ajantin milli takımını çalıştırdı. Başarılı olamadı. Bir sürü takım çalıştırdı, başarılı olamadı. Hacı. Türkiye geldi Galatasaray'da dünya kadar gol attı. E bütün Galatasaray'ın başarısında en büyük pay sahibi Hacı'ydı. Ama geldi Galatasaray'da bir Türkiye kupası kazanabildi. başka da hiçbir şey yapamadı. E gittiği Romanya'da orada, orada hiçbir yerde başarılı olamadı. Bazen oluyor böyle şeyler. Maradona demişken Maradona mı Ronaldo mu sorusu var. Seyirci sorusu yine. Maradona. Değil mi? Abi canım Maradona'ya Maradona जितने insan için. keyif alıyor. Hareketleri, çalımları, vücut, vücut dili falan Maradona şey Cristiano Ronaldo düz giden kanatlardan giden bir adam ama Maradona diyor 3 kişiyi, 5 kişiyi, 10 kişiyi geçer böyle e, resal yapıyordu adam. Maradona müthiş bir insandı ya. Müthiş bir futbolcuydu. Ben can yani 78 Dünya Kupası'nı çok iyi hatırlıyorum siyah beyaz döneminde. Ben o zaman işte 10 yaşındaydık falan. 78 Dünya Kıbrıs'ta Kempes'in gol kralı olduğu dönemde Maradona o zaman neler yapıyordu? İzleme şansı bulmuştum yani. Bence Toprağı Maradona. Pele'yi görmedim. Pele'ye yetişemedim. Pele daha iyiymiş diyorlar ama ben izlemedim Pele'yi. Ama Maradona bence bir numara. ne kadar gelmeye çalışıyorlar ki bence çok da başarılı gidiyorlar elindeki kadroya rağmen. Mustafa Oycu'yu da tebrik etmek istiyorum burada. Türk kuvasında da yoluna devam ediyorlar. Bursa Spor takip edebiliyor musun? Ben kadar takip ediyorsun? Nasıl görüyorsun inşaatı? Benim deki hocaları hocam, diğer hocaları Bırak Kapal'e satmalı. Bence, bence satmaz, satmamalılar ama sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ses, sesiniz gitti. Şu an sesim geliyor abi? Görüntü de, yani görüntünün dalgalanmaya başladı, sesin de. Ee, bağlantı sorunu var galiba. Ben mobil Gn'den bağlanıyorum ama. 4.5 G'den. Şu an sesim geliyor mu? Sesin geliyor şu anda. Görüntü dağıldı. Şu an bende de sen, sen tam net değilsin. Bende de sen değilsin. Biraz bekleyelim abi. Şöyle mi alsak? Şöyle, şöyle alsak. Sen Vakit'den mi bağlanıyorsun? 4.5G'den mi abi? 4.5G'den mi? Ben de böyle niye böyle bir sorun oldu anlamadım. Şu an sesim geliyor mu? Sesin geliyor da görüntü Düzel... Tamam. Düzeldi. Bursa Spor'u soracaktım sana. Daha doğrusu duyabildi mi sorumu bilmiyorum. Bursa Spor'un gidişatını nasıl değerlendiriyorsun? Bu gençlerle kadro kadroyla bence çok iyi gidiyorlar. Maşallah yeri, evet. Biz dergide de, dergide, de, dergide de Serkan Yetişmişoğlu Bursa Spor'un biliyorsunuz. Çok yakından takip eden spor yazarı arkadaşımız. Bizim, evet, bizim dergimizde de yazıyor spor lig dergisine de. Geçen sayıya da yazmıştı. Bu sayıda da ee... Neydi? Başlığı Gladyatör yapmış Mustafa Erhoca'yı. Gladyatör ve ekibi diye gerçekten Bursaspor'u takdir etmek lazım. Gençlerle müthiş işler yapıyorlar. Şu an transferin gözdesi 3-4 tane oyuncuları var. işte Ali Akman olsun, Batuhan mıydı? Diğer oyuncular daha vardı. 2-3 tane güzel. Burak Kapacak vardı galiba. Yani evet. bayağı iyi oyuncuları var. Ee, gençler çok verimli oynuyor. Mustafa Hoca da çok e, oyuncularını motive eden, çok iyi bir teknik direktörü. E, Bursaspor Spor'un havasını çok iyi bilen, çok iyi koklayan. E, o, o camiada yıllardır çalışmış bir insan. E, bu yüzden başarılı oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel işler yapıyor. İnşallah şampiyon olurlar. Bursaspor Süper Lig'e yakışan bir takım. Düşmesine bile çok üzülmüştüm. E, Bursa halkı zaten futbolu çok seven e, taraftar grubu. E, timsahların bir an önce Süper Lig'e gelmesi lazım. Çünkü, çünkü hakikaten Süper Lig'e çok yakışıyorlar. Bursa Sporsuz bir lig düşünemiyorum. E, i̇nşallah bir an önce tekrar Süper Lig'e gelirler. İnşallah. Peki e, dergi dedin. E, bu arada Serkan abiyi de yayına alın diyorlar ama e, bir gün inşallah onunla konuk ederiz. Serkan yetişmiş onunla. Şunu soracağım, Spor Lig dergisinin genel yayın yönetmenisin aynı zamanda dergi işine girmiştin tabii ki. Ben gazete ve dergi konusundaki yeni dönemle alakalı merak sorunların, görüşlerini merak ediyorum. Çünkü ben bile bir gazeteci olarak en son ne zaman para verip bir gazete aldım, şu an hatırlayamadım. Yani bu soruyu sorarken düşündüm ama hatırlayamadım. Bu konu hakkında düşüncelerini almak istiyorum. Ya yazılı basın ülkemizde artık yavaş yavaş yerini... şey şeye bıraktı. E, İnternette falan bıraktı artık. Yani öyle. Sosyal medyaya bıraktı. Yani e, yazılı basın artık bitmek üzere. E, Türkiye'de bırakın dergiyi gazete bile okunmuyor. Ben e, yaklaşık iki buçuk senedir spor ligada altında bir dergi çıkardım. Daha önce TV8'de çalışıyordum. İşte ayrıldıktan sonra, emekli olduktan sonra iş bulamadım. Sen de biliyorsun medya sektörünün durumunu. Evet e, abi. Gazeteler kapanıyor, televizyonlar kapanıyor. Onun için e, dijital ortam artık her şey dijital oldu. Dijital ortama gitti. Dergiler bile artık biz dergiyi de bıraktık. Şimdi dijital ortamda e, yayın yapmaya başlıyoruz. Dergi dijital ve e-dergi olarak Türk Telekom e-dergi uygulamasında ve bizim sitemizde derginizde yayınlıyoruz. Sporlik.net'e girerse e, okuyucu, dinleyicilerimiz e, Sporlik.net'ten dergimizde okuyabilirler, takip edebilirler. Ayrıca TÜRK TELEKOM dergi uygulamasından da dergimizi indirip okuyabilirler. Artık bas, bastırmıyoruz dergimizi çünkü artık e, maliyetler oldukça fazla yük, yüksek oluyor. Karşılığında getirisi de olmuyor fazla. Bu yüzden e, gazetelerde biliyorsun işte tirajları çok düştü. 300 bin, 500 bin tirajı olan gazeteler 30 bine düştü. Onlar da çok büyük kan kaybına girdiler. Şurada 3-4 sene sonra gazetelerin de olmayacağını ve tamamen dijital bir ortama herkesin e, yükleneceğini düşünüyorum. Artık herkes cepten, e, netten, her yerden e, gazete dergiyi ne isterse okuyabiliyorlar. Çıkarıp cepten okuyorlar. Artık gazeteye, dergiye para ver, vermeyecek, vermiyorlar. Bundan sonra da vereceklerini de düşünmüyorum. İşte adam alıyor her şeyi, haberleri, spor haberlerini, normal haberleri, politikayı, spor, magazini, her şeyi cepten takip edebiliyorlar. E, çünkü devir o devir artık Dijital devir, dijitale döndü herkes biz de dijitale döndük mecbur durum böyle yani gazeteciler artık yavaş yavaş yazılı basın öldü ölüyor diyebiliriz yani. maalesef abi peki abi teşekkür ederim ben teşekkür ederim biraz açtık diyelim yayınımıza konuk oldun sunucu Bayburtlu konuk Bayburtlu sponsor Bayburtlu itay trak servisinin katkılarıyla hazırlandı programımız ekstra futbol ilk konumuzda sen oldun Teşekkür ediyorum tekrardan. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.